Hepinize yeni müdüran selametli arkadaşlar ben Muhammed Emin ki da hoş geldiniz bugün sabit arkadaşlar yapamazsanız altı serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bu seri seviyorsunuz ama pek fazla ilki gelmiyor bazı arkadaşlar çok seviyor ama arkadaşlar daha yeni daha başladık izlememize biraz zor ama bu seri getkide seveceksiniz arkadaşlar hemen daha fazla cezalar da eklerim. Bazılarını çıkardım, bazılarını ekledim arkadaşlar. iki tane daha falan eklemişimdir. Şimdi şöyle bunu ekliyorum. Şöyle açayım ben. Mantıklı. Evet. Şimdi arkadaşlar yine karakter arkamda şöyle bir geçelim. Karakter arkamda şöyle bir dön verelim arkadaşlar. Güzel. Bakalım da çıkışıyor. Bu arada hava çok esiyor. Biraz rüzgarçısı gelebilir. O yüzden pardon istediğini... İstediğin karakteri seç geldim. 17 17 geldi. Ben bunu gelelim. 17. Karıştırma şöyle bir karışır alayım. Karıştırdık. <treblenetesensusunuz> 3, 6, 9, 12, 15, 17. Nita geldi Allah senin belanı. Dikçe giremezsek ceza çekeceğiz. Maga be. <Sessizlik> Biraz aydınlık durmaya çalışıyorum ama guey, Şöyle gel kepakları. Oğlum ben o yeni MeV'ler diye hiç oynamadım ki. Şu oyunu bir haftadır girmiyorum. Haberci bir düşkü. Hellen Biz yemeyiz aslanım. Gel bakayım gel. O alacak. Kaç kaç. Oğlum mısır peyikes ya. Mısır peyikes sucı time. Sucı time'lık. Sucı gaming'i koy demiş ya time diyorum ya. Güza, bir biraz pink koyalım. Oy. Oy. Aha Oğlum bu Mr. bu çok yatıyor. Helallem Mr. Pie. Am tamam abi. şey girmem lazım. Dur. Dur dur dur dur. Dur dur dur dur dur dur. Dördüncü oldum. Allah kahretme Bir kişi daha ölseydi Cezah çekmeyecek. Ha, güzel ya, cezeleriz arkadaşlar. Ne olmuş? Alt üst ölecek. Hemen acelen bir ceza çarkımıza gelelim şuradan bir geri diyelim. Geri diyelim. Cezalar. Döndürmek diye bunu dönmelerim bakalım. Hangi ceza gelecek arkadaşlar? Hadi bakalım, hadi güzel bir ceza gelsin. Ama bir şey yapma. Easy bir şey Arkadaşlar e, bunu bu şeyi sevmiyorsanız değiştirebiliriz yani sıkıntı Güzel bir şey yapmıyoruz oğlum Ne kadar ballıyım oğlum dur e, Ben şöyle bir geleyim Tekrar karakter çarkı diyelim döndürmek diyelim Döndürelim arkadaşlar Bakalım hangi karakter gelecek? hadi bakalım Oğlum bir bakıyoruz en yüksek kupalı karakterim Leon geliyormuş 24. -25. Ama ben düşürdüm onu arkadaşlar. Aa gözükmüyor lan. Boş mu? Boş geldi. Oğlum boş. Neyse boş geliyor lan. Allah Allah. Ben boş seçerek mi koymuşum? Neyse tamam değiştiriyorum onu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 27 gelecek bükte. Bana 26, 26. Hemen şurayı oynasın. Gelelim, oğlum. Tam. Senle sonra. Evet. 26 idi, değil mi? Bırak bı, bı, bı, bı, bı, bı, bı. sondan başlayalım daha mantıklı olur. 29. 28. 27. 26. Çiğni. Oğlum 21 Pelat. Magabe. Ama Allah tohu basa düşmüş yoksa. Bu büyük yine ceza çekeceğiz ama yine dediğim çekmeyeceğiz. Yani yine bir şey yapmak gelirse bugünkü en ballı günüm olacak. Bu arada bu şey mi lan? Ya klonmuş ya. Adam'a bak adam bizi trolliyor. Bak bu gerçek ama bak gerçek. Eğer ultiniz dolmuyorsa bu gerçek. Lan git. Ha, dondu Git lan tertel, <gülüyor> Ne oldu lan Kamil <gülüyor> Lan sen bizi Kamil mi sanıyordun lan biz gerizekalı değiliz koçum benim ha. Ha, Adam üstümü <gülüyor> Ne oldu lan bana şeker şükür yapıyor az önce ha Ne oldu koçum? aslanım benim be Oğlum adam buradan yanıma gelse yiyeceğiz. Tam gel ortası, orta olmam lazım, orta olan ya? Ama ayıp acaba ben ne yapayım orada ya? Ne kaber, olur, inşallah en kötü ceza gelmez. Şef, i̇şte kasmıyor değil mi? Kasmıyor tamam. Vep kasa da bilir. Ceza çarkımıza gelin. Yine sihirlenmeyelim de Hadi bakalım Evet Bir kaşık yine mi bir kaşık Oğlum ben bunu yapmıştım Arkadaşlar ben bunu diğer bir önceki videomda yaptım o kadar zor değil bence Bir daha çevireceğim. Çünkü ben bunu bir önceki videomda yapmıştım Diğer ilk seri ilk bölümümüzde yapmıştım Başka bir şey gelsin Bir kaşık tuz ye Dağ <gülüyor> ya. Ya! Oh. Bir kaşık tuz yani. Arkadaşlar ben hemen... Evet, tuz alıp geliyorum. Bekle bir bakalım. Zaten ben buraları bir keseceğim zaten gelin yerine. Evet arkadaşlar şu ana kaşıkta tuz var görüyor musunuz şu an? Şöyle. Toz şeker değil bu arada. Biraz döküldü. Ben tuzu seven birisiyim evet. de. Yavaş yavaş yiyeceğim. bildiklemeye hemen. Evet şu an gördüğünüz gibi ee, bitti. Hatta şu biraz şuralara falan döküldü bir dakika. Lan gözük. Gözükme, Bakın şuralara falan tuz döküldü. Öldüm ama siz kesen, denemeyin arkadaşlar ben öldüm. Evet arkadaşlar şimdi son. Geçelim. Tuzu yarım saat bulamadım ya. Bir kaşık diye böyle sepsi. 11. Tekrar oyuna. Öldü mü arkadaşlar? sanki bir şey çıkacak. Ha. 11 1 2 3 4 3, 6 9 Ben hem zey oynarım da arkadaşlar öldüm ya. Kesinlikle denemeyin. <gülüyor> Lan oğlum ne ko. Ona sıkma. Kami. Aha, Gele, Bana sıkma Kamil. Ah. FK diyecektim. Gel gel. Bana dalma hiç oradan. Lan nereden sıkıyorsun sen? Hah. Bana bırak onu. Gel tak. Gel. Oğlum bak bir dakika size çıkmak istemiyorum cidden git git şöyle çıkacak orada güzel tamam çünkü arkandan ne geldin yine ya. Sal, sal beni. Sal, ya salın beni ya. Hakan ya, iki tane. çıldıracağım ya. İki tane nenen ortasına kalmak. Ya arkadaşlar, son ceza. Tuz beni öldürdü. Nerede para buldum? Yer sallandı mı? Geldi işte. Hah. Ama arkadaşlar hemen Instagram'a ben Instagram bir gireyim. Evet arkadaşlar şu anda. Aa Arkadaşlar az önceki maçı büyük ihtimalle görmediniz. Ee, özür dilerim. Yani ben bilmiyordum. Sıkıntı yok ama ben o maçı yenildim arkadaşlar. Ee, Instagram'ımı yapacağız. Şimdi Emisermama girdim ben. Hemen 140 takipçiden geliyorum. Birine yazacağız ama şöyle bir adam. Bir daha, bir daha yapamam. de ortalardan alalım. Tam ortaya geleceğiz. Bu. Tamam bu. Buna gelelim. Tıklayalım. Beni takip ettim. Şimdi. Ona nasıl mesaj atacağız? Ha. Sana çok aşığım diye yazıyoruz arkadaşlar. Hemen yazdık birine. Gönder dedim Evet, şu an ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Yazdım arkadaşımıza. Neyse Arkadaşlar Bugünlük bir zamanda kadar olsun Hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki kanalımıza Bu videoyu gösterdikten en az bir 25 Arkadaşlar Görüşürüz Bye bye.